Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber reklamada gördüğünüz üzere Dünya Savaş Oyunundayız. Evet arkadaşlar. Ee, ama yani nasıl diyeyim? Biz bir ülke seçmeyeceğiz. Oyun bize bir ülke seçecek. Ve biz oyunun seçtiği ülkeyle Part 1'de mi biteriz artık? Part 20'de mi? Part 2'de mi biteriz? Kaçta biteriz? Bölüm kaçta biteriz? Gdam yok, gdam krem yok. Bize buradan gelir gelebilir Argon. Ya da bize buradan gelir Sovyet düklüğü. Gelir Avusturya, Avusturya. Ya da buradan gelir bize adının ne olduğunuz yani cumhuriyeti dorasan cumhuriyeti e gelebilir ya da buradan ulum diye bir devlet avsburg bir devlet de gelebilir ya da en güçlülerin arasına sıkışmış bir devlet de gelebilir. Bilmiyorum. Bir dakika seçenekler acemi yap. Daha çok pro değilim. Tamam. Oyna. Dedim. Allığıma şükürler olsun. Tek topraklı bir yer gelmedi ama bizi yine çok çok çok zorlayacak bir yer geldi. Ama olsun biz bu zorlanmayı geçeriz. Önce şöyle araştırmaya orada ona Yönetme ergi yazıyor. Yönetim üretim gelir mi? yer kalanı öyle. Sonra bunları şöyle standart konumlara getirelim. Evet arkadaşlar, öncelikle size bir sorum olacak. Pardon böyle değil. Şöyle. Ülkemiz monarş arkadaşlar. Monarşi de kalsın diyenler arkadaşlar yorumlara kalsın tabi açıksa kalsın desin monarşide. Eğer kalmasın diye diyorsanız buradan bizi uyanlar demokrasi için ya da faşizm, fa faşizm, cumhuriyet, göçebe, şehir devlet. Onlardan birini bize seçiyorsunuz ve yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Ve ülkenin adını ne koyalım? Onu da bir sormadan geçmeyeceğim. Şu an ülkenin adı neyci? Bilmiyorum. Uğurgun Ur, diyadüklüğü. Bunu istediğiniz her şeyi pamuk şeker kesiple yapabiliriz. İstediğinizi yaptırın. Arkadaşlar ben sağlam bir para biriktirip geleyim böyle. Ne bileyim yüz bin falan biriktirip geleyim. Arkadaşlar bir baktım ki paramız düşüyor. 5000 bin biriktirdim. Şöyle hemen ordularımı bastıcam. Tamam. Savaşımı ilan ediyorum. Agay, biz hata yaptık. Ana hata ama çok ordusu şey yapmadı. Ve birinci İsmail enderliğinin ilk fethiğimizi Yapmış bulunmaktayız. Bu fethi gayet güzel oldu. Ama ordunun 3000'e dağıtıyorum yani. Gönderiyorum. Bir kısım para biriktiriyorum hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar ben Sovya düklüğü yani şu ülkenin savaşına bir hazırlanayım geleyim. Arkadaşlar yine maalesef paramız düşüyor. Bir tur atlayacağım ve elimizde karan parayla orduyu basıyorum. Şöyle 15 binlik ordu büyük ihtimal bize yetmez. Biz kredi alalım. Bir daha kredi alalım. Bir daha kredi alalım. 10.000'e 10 kadar kredi bir alalım. Kredi kredi kredi kredi. 11.000 oldu. Şurada bir ordu basacağım. Umarısı ki arkadaşlar. ordu bize fayda getirir. İki bin iki yüz biz de yollayalım. Şöyle yedi binlik, yedi binlik ordularımızdan soya düklünü savaşımızı ilan edelim. Anca arkadaşlar. eğer ki olası bir yenilgi alırsak orada direkt başkentlerine giriyoruz. Olası bir yenilgi de biz bittik demek. Olası bir yenilgi. Ben istediğim olası bir yenilgi. Bittiğimizin imzası. Arkadaşlar şuraya az bir ordu. Geri kalanı. Şöyle. Şuraya da çok az bir ordu. Bin yeter. Şuraya şöyle. Şuraya da şöyle. Kimin ettiğimiz üzere arkadaşlar. Sovy'e düklüyor. Bize hiçbir şey yapamadı. Dördünüz üzere. Hemen barışımı alayalım, Masa yapmayacağım. Daha zaten çok az toprağımız var. Hepsini alamıyoruz maalesef. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirmenin diyeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumlarda yazmayı unutmayın. ve görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Hatta şöyle gözlerinizin önünde de bir yapalım. Bay bay.